yetişiyor. Biz bu kule nereden geldik ya? <gülüyor> Devam ediyoruz. Bunları. E işte aynı kişi mi? Hayır kızım nasıl tanımazsın Vatıcın? Ay Vatıcın! Efe Uygaş'la mı? Ya oğlum bak. <gülüyor> <gülüyor> B. <gülüyor> Niye böyle yapıyorsun? Abi ben eminim onlar da herhalde. bana bayılmıyorlar yani. Harik etmezsin. Onlar da sürekli bana giydiriyorlar. Tamam demek ya, ki... ya bence çok sempatik bir adam. O zaman şu bundan sana giydirmiş. Sen de çim tutmuşsun. Yok süre, canım et, ne alakası. E tutmuşsun içinde. Abi hayır. Efe Uyuğaç'ın ve hani Berk ve... Ben giydirdim mi bu arkadaşa? Hatırlamıyorum. Olabilir ama. Bir sözüne bir kelamına giydirmişimdir belki de. İskemle eyvallah hoş geldin. Doğru mu? Evet mi? Tamam. <gülüyor> Mesela is Giydirmediğin var mı? Bir <gülüyor> anlayışı. Benim espri anlayışıma açık bilmiyorum. Ondasıyla hani gerçek hayatta da Atıyorum aynı ortamlarda bulunsak, hani kendimi çok yakın hissedemem gibi. Ee, o yaptığı yayınlara beğeniyorum. Bir de tabii Berçan'dan da bir sempatim var yaptığı işlerden. Kendi kanalından da izlediğim videoları var. O yüzden Efe derdim. Efe. Çünkü bu neyamka falan bayağı güldüğüm için yani zamanında hatta yarıldım yani bayağı. Efe zeki bir çocuk. <gülüyor> zeki bir arkadaşım olsun isterdim. Vutucun da komik ya. Vutucun izledim biraz komik geldi yani. Galiba Vutucun derdim. Ben çok teşekkürler. Egosu biraz daha düşük. Küfürle güldürürüm. Şu olan insanlara daha samimi olabiliyorum. Neden bilmiyorum. İkisine de baktığımda yani F. Uygaç biraz daha e, böyle şey... ...daha düşük egolu böyle, daha böyle her yola gelebilecek bir insan gibi hissediyorum. Bu arada ikisini de tanımıyorum. Bu arada çoğunu tanımıyorum. Tamamen şey yani. Evet. Ya yani e, Yaptığım de. yorumların altında böyle büyük nedenler yok yani. Ama ya şimdi fotoya bakarak söylüyor. Bu fotoda da bildiğin egoist piç olarak... Ben de olsam yani ego anlamında düşünsem. Hani ilk defa fotoları görsem ben de ef Ferit'in karakteri bana daha yakın olduğu için daha kolay anlaşırmışım gibi geliyor. Ben de kıl... Duymadım. Ferit'in karakteri bana daha yakın olduğu için daha kolay anlaşırmışım gibi geliyor. Ben de kılım. <gülüyor> Biraz. Onda da kıllık var. Ya ben kıl mıyım? Harbi kıl mıyım ya? Niye bir tık kılsın? Ne anlamda? Ya oyunlarda çok hırslıyım, çok kompetisivim. O yüzden mi acaba kıllık? Yoksa insanlar hakkındaki düşüncelerimi direkt söyleyince mi kıl oluyorum? Ben de sürekli duyar mı kasmam lazım kıl olmamam için? <gülüyor> Mazlum mu oynamam lazım? Kıl olmayı tercih ederim. Ya o öyle sahte, fake bir karakter sizin gözünüzün önüne sermektense kıl olmayı tercih ediyorum. Bir şeylere tahammül seviyesi benimkine çok benziyor. Salak bir şey gördüğünde çıldırıyor, çıldırıyor yani. ya Ben de çıldırıyorum. <gülüyor> ben her zaman vıtıcım. Tanısam tanınmasam, üstteki sen olsan, alttaki sen olsan vıtıcın da vıtıcım. Dediciğim biraz abarttın. Ya benim biri sevmeyince ben içerleniyorum. Ağır rencide ediyor o da. Heya taşı solak falan yaptı ya bana. Evet. Üzüldüm ben. Ya öyle bir şey yapmadım. Ya Gözde şimdi bak, eri oturalım doğru konuşalım. Buradan Gözde'ye sesleniyorum. O videodaki, bak videonun konusunu bile hatırlamıyorum şu anda. Ne oldu, ne geçti, neyi, neye giydirdim, neye eleştirdim onu bile hatırlamıyorum ama sende de bir kıllık var ama ya Gözde. Böyle bir antipatik hareketler var yani. Şimdi bilmediğim bir konuda öyle bir yorum yapıyorsun ki, hatırlıyorum biraz hatırlamaya başladım. Ee, bilmediğim bir konuda öyle bir yorum yapıyorsun ki, ya direkt böyle hate topluyorsun yani. Sadece orada ben değildim bu arada, birçok insan sana böyle tilt olmuştu. Ben sadece insanların sesi oldum diyebilirim. Özür dilerim Gözde. Olabilir, düşünceler illa hep uyuşmak zorunda değil. Ee, çok ayrı sektörlerdeyiz. Gayet normal yani. Sen bilmiyorsun, etmiyorsun. O yüzden öyle tak diye yorum yaptırmışlar sana. Sana değil, buradan tepki kuleye sesleniyorum. PUBG'yi de bırakıp gittikten sonra küfür etmiştin, o olay. Ha küfür mevzusu. Okey. Okay. mesela orada çok farklı düşünüyoruz. Ona yapacak bir şey yok. Barbaros mu kazandı? Harbi mi diyorsun lan? Şu an moralim bozuldu. Nasıl bir R bu yiğidim? Kıllağın oldu. Kıllağın oldu. Oğlum ne yapayım şimdi? Bir şey demiyor. O kadar da şey değiliz oğlum. O pis insanlığa giriyor artık yani. Ben kıl olduğumu da çok düşünmüyorum bu arada ama. Sadece... Yani insanların genel düşüncesine göre kıl olarak gözüküyor ama bence öyle değil. Barbaros mu kazandı? Evet. Barbaros, Serhat, Büyüktür evet. Ne? Barbaros, Serhat, Büyüktür hepsi. Serhat alayını şey yapar da bu arada. Ben Serhatçıyım abi. Ee, ne? tanımayan bilinçimi ver. Niye Vutucum? Ona... O ne pişman olurdu ya. Utandırma yöntemini seçtim. <gülüyor> Az önce beni utandırdı ve pişman mı etti? <gülüyor> bu yöntem işe yaramış. Gusti ve vallahi hoş geldin abi. <gülüyor> Vutucum. Evet, evet, Hadi, hadi. Barda vakit geçirmeyi mi isterdin? Barda Meyhane deme. Barda. Bu 100, bak %10'luk bile pay vermiyorum. %100 barda isterim ya. Sev Kesinlikle meyhane. Rakı sevmiyor büyük ihtimal o yüzden. Kesinlikle meyhane. Ben bu arada olayı anlamadım. Bir tweet yayıncılarını gösteriyorlar. Bir de bunu gösteriyorlar. Büyük ihtimal bu içeriği yaparken ulan şimdi bu tarz konseptleri karşılaştırırken İzleyici toplayamayız. Araya bir Twitch yayıncılarını sıkıştıralım. Twitchler de izlesin. Biz de öyle izlenelim mi kafası mı acaba? İkisiyle arasındaki bağlantıları anlayamadım. Şimdi bak mesela ben bunu dediğim için kıl bir herif oldum. Neden? Çünkü asıl olanı söylediğim için antipatikleştim. O yüzden özür diliyorum. Çok güzel bir konsept olmuş. Çok güzel bir video olmuş. Elinize sağlık. Sevmiyorum mesela çok, balık da sevmiyorum. O yüzden <gülüyor> beni de çeken bir şey yok yani zaten. Sence? Gözde gürü bak hangisi? Meyhane. Tabii ki de gözde meyhane. Niye Abi, böyle sevmiyorsun? Ben pub seviyorum. Haa. Yine illa... Abi o ne? Tohbetimi edeceğim arkadaşlarımla diyorsun. Bırak bırak şunu! Bırak bırak bırak <gülüyor> bırak bırak bırak! <gülüyor> iPad'te böcek mi oluyor? <gülüyor> Bayağı gazete gibi kullanıyor. Al lütfen al! Nerede? İçime mi girdi? Yok yok. Nerede Burak? <gülüyor> Öleceğim Burak! Yerde, Nerede? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> o ne kene gibi. Ayy Burak! <gülüyor> Hayvanı öyle takılıyordu halbuki. Tabii alttaki çok daha keyifli. Orada böyle dans da ediyorsun. Yemek de yiyorsun, mezelerin geliyor falan, hoş bir sohbet oluyor. Sapken bar, arkadaşlarlaken barda da dans ediyorsun. yani bar biraz daha kalabalık oluyor. Hani daha çok insan, ne bileyim, şu an korona şartları altında şey değil de, bir de ayakta oluyorsun, daha rahat oluyorsun. Meyhanede böyle sabit kalıyorsun ya, ben onu sevmiyorum. beni de korkuttun ya, ne oluyor? <gülüyor> Ay dur üstüm, bir şey yapmaz ki <gülüyor> <gibi> bu be. <gülüyor> dur lan! <gülüyor> Ezmem mi? Ay çek bakayım. <S commencer> Ana. <gülüyor> Bir daha bas bacakları unuyor. Can çek. Ulan ne olur ne? Ben elimde gol kayıtları var ama. Yani meyhanet. Şiddetle kınıyorum. Press F to pay respect. For böcek arkadaşlar. Bok böceğiydi o bu arada. Gerçekten kendi halinde takılıyordu. Yazık değil mi gözde? Hiçbir suçu yoktu ya. Belki de evindeki ailesine bir yemek bulmak ümidiyle dışarıda dolaşırken senin üzerinden de bir kırıntı görmüşken onu götürmek isterken ailesine aç yavrularına bir anda üzerine kocaman bir ayakkabıyla ezilmek ne kadar? Doğru bilmiyorum. Siz, değerli halkımıza bırakıyorum. Buyurun arkadaşlar. de efkara bağlayabilirsin orada ve etrafındaki insanlar şey yapabilir ya... Efkarlandı adam. Boşverin, rahat bırakın hani kendi kafasını. Barda öyle değil barda efkarlansan bir eşşesi kırıyorlar kafanı. <gülüyor> Bugünkü kafayla meyhane. <gülüyor> 5-10 sene evvel sorsaydın, bar derdim. Ya bir yaş ilerledikçe daha böyle dingin hayatı tercih etmeye başladım ben. Ay Allah, bırak, Ay. sıçayım papına deme yani işte geç.